Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene tehlikeli bir şey yapacağız. Tom'u konuşturacağız. Diyeceksiniz ki e, sen bunu yapmamış mı? Yaptım. Ama diyeceğim ki bu sefer. Gördüğünüz gibi kuru kafa tehlikenin ta kendisi olduğunu. Tehlikeli bir insan olduğum için kuru kafalı giymiyorum. Yani kuru kafa benim için bir yaşam tarzı. Şimdi kafamdakini çıkartacağım. Ve ya Şimdi Tom'u konuşturma vakti. Diyeceğim ki geleceğim geleceğim diyorsun bir icraatın yok. Madem gelemiyorsun bir mesaj gönder kardeşim diye. tabii ki de gönderemeyecek korkudan. Korkudan gönderemeyeceğim o zaman şimdi PUBG'yi açıyorum. Giriyorum. Girelim ve Tom'u konuşsunla başlayalım. Tom'u buldum. Arkadaşlar Tom şu anda burada. Arkadaşlar Tom şu anda burada. Parlak çok fazla. Arkadaşlar şimdi soruyorum. Tom beni tanıyor musun? Dur. Tom beni tanıyor musun? Evet, ben beni tanıyor musun? Zaten biliyorduk. Konuşmuştuk önceden. Tom gizli sınırları ortaya çıkardı. Videosunu izlemediyseniz izleyin. Şimdi soruyorum. Tom tavşan beni kaçırmaya gelecekti. Ne oldu o iş? böyle sormayın. Gelir şimdi kafamı kendime uçur. Tom tavşan beni kaçıracaktı. Hala o planı planın üstünde ben Sus bir Tom, tavşan beni kaçıracak. De, hala o planın üstünde çalışıyor mu? Ay, onu bana devret. Hmm, madem onu sana devretti, soracağım. Tom, Tom beni kaçırabileceğine inanıyor musun? Kızın kapalı seni kaçırır mıydı? Beni mi? Sen beni öldüreceksin. Tom, artistik yapıyorsun. Yiyorsa benim evime gelsene. Şimdi. Ç Tom benim evimin adresini biliyor musun? Evet biliyorum. Hem de adımını. Bir de gerilimini söyleyeyim. Şimdi işler değişti. Ben bilmiyor sanacaktım. Ne bileyim? Ç Bilmiyorum falan diyeceksin. Tom işareti ne zaman gönderirsin? Sen istediğin zaman. Ama kaçırmam seni istediğin zaman olmayacak. Bir de beni kaçırmaya geleceksin. Ç Tom. Sen kaçırmaya gelirken yanında birileri de olacak mı? Hayır, ben tek başıma Güzel. En azından az kişiler. Şimdi. Birazcık tovet. Şimdi Tom'dan birazcık korktum. Çağıracağım. Çağıracağım. Abi bu videoda bu videoda Tom'la ilgili bir işaret bulacağım. Ben oraya baktım sonra Balkona baktım. Sorayım. Sus lan Tom. Seninle bir Bir dakika. Şimdi Tom'u Duelo'ya davet ediyorum. Tom seni bir Duelo'ya davet ediyorum. İstediğin zaman ben seni harbamayayım. İddialı'ya bak bir de iddialı. Tom zarartma oyununda beni yenebileceğini düşünüyor musun? Evet senin gözün kapalıydı. Hadi, hadi yensene. Hadi yen. Ya. Beni yansin. Beni Beni yansin. <gülüyor> Şimdi ekran kaynına hop başlattım. Hmm. Şu anda ekrana geldi. geldi. Evet. Tomcuk. Fazla artistik yapıyorsun. Şimdi senin façanı keseceğim. Böyle böyle. Attıklarımızın 3 geldi. Şöyle koyayım. Zaten siz görüyorsunuz şu anda ekranda. Tom benim önüme geçti. Gir attı mı? Olta attı. Oha! Tom'a bak. Oha! Gene çıktı lan. Beş atmaması lazım. Ulan bir atıyorum. Beş attı. Uçam neyle yendi beni? Reklam git. Oha. Tavşan ve çok kolaydı. Bu ne? Çıkışlıyorum bir dakika. Reklam kaydını bitireceğim. Söylüyorum. Tom madem sözünün Beni yenebileceğini söylemiştim ve yendin. O zaman evime de bir not göndersene. Tamam sen istersen. Yarım saat sonra evimdeyim. Ne? Yarım saat mi? Abi nasıl olacak? Neyse. Ben şimdi video kaydını durduruyorum. Bilmiyorum. İnşallah tabletimden çekebilirim. İnşallah çekebilirim abi. Hadi görüşürüz. Yarım saat sonra görüşürüz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar yarım saat oldu Tomayla gelmedim Bu ses ne Tak tak tak ses geliyor Abi telefona geçiyorum hemen Bir dakika Açtım kamerayı Geçiyorum Geçtim şu anda benim buradan görüyorsunuz Şimdi Abi ses geliyor Kapı açık. Kapı açık. abi. Güney. Kim vardı? Abi. kapaç Oha buradan gidiyor. Delikten gitmiş. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Gidiyorum. Gidiyorum. Abi kutu var. Kutu var. Kutu var. Tom yazıyor. Kutu var abi eyse iksir modunu açar mı bunu? Hadi bir iksire geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Telefonlar çektim gördüğünüz gibi. Kutu Tom yazıyorsun ben. Tom kalp koymuş. Abi ne çıkacak acaba? Tabletimde şurada gördüğünüz burada. Şurada. Gönderilmiş. Bir açalım kutuyu. Barış'ın hediye paketi gibi bir şey var. yapıştırılır. Boşca. Ya. Yazıyor. Ne demek lan? Ölüm yazmış. Daha var. At kutuyu. Açıyorum. Abi nereden girdi bu ya? Kapalı okulamadım. Nasıl girebilir? Açıyorum. Arkadaşlar. Harita göndermiş. Bu ne lan? Bu ne kadar kötü bir ressamsın. Sen ha ha ha yavrum. Lan bu ne? Nijat akımbalara dönmüşüm. Çizimine. Arkadaşlar. Benim evim muhtemelen burası. böyle böyle. böyle. Bir ağaç var. Bizim şurada bir ağaç var. Bu temelden bu. Şöyle göstereyim. Tam şurada. Tam şurada. Bir hazine var. Abi kesim bir şey kolda olur. Bir de. şu kağıdı. Atlayayım tekrardan. Tutuya tekrar her şeyi geri koyacağım. Gönderen maya gönderen my talking yazmış talking ta, talking yazmış ama Tom'u yırtmış gönderen my talking Tom yazmıyor abi acaba yoksa tavşan mı gönderdi bunu tavşan göndermiş olabilir belki de Tom yerine tavşan gönderiyor çünkü my talking my talking Tom değil my talking tavşan olabilir bilmiyorum my talking olabilir. Onun da bir adı var. Malta ben ne olabilir? Neyse bilmiyorum şu anda. Muhtemelen o hazinede girdim. Yaşadım. Normalde konuşuyorduk. Ama hiç gelebileceğini tahmin etmiyordum. Ben bu kutuyu saklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizin için gerilim yaşıyorum. Ben sizin için böyle şeylere katlanıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşürüz kendinize iyi bakın